Bu kocaman ifadeyi sadeleştirmemiz gerekiyor. İsterseniz size düşünmeniz için biraz zaman vereyim. Sadeleştirmeye başlamadan önce isterseniz benzer ifadeleri bir araya getirelim ve sıraya dizelim. x'li ifadelerle başlayalım. 5x ve eksi 2x, elimizdeki x'li ifadeler bunlar. O zaman yazalım, 5x eksi 2x artı 7y artı 3y. Ve daha sonra, artı 8z eksi z. Ve son olarak elimizde 5 var. Bunu da yazalım. Artı 5. E şimdi düşünelim. Elimizde 5x var ve 2x çıkarmak istiyoruz. Kaç tane x'imiz kalır? 3x kalır. Matematik dersinde öğretmenlerinizin katsayılardan bahsettiklerini duymuşunuzdur. Mesela 5x ifadesinin katsayısı nedir? 5'tir. Eksi 2x ifadesininki ise eksi 2'dir. Evet, 5 ve eksi 2 o zaman katsayılarımız. Bu kelimeyi yazalım. Katsayı, katsayı. Evet, değişkenlerin çarpıldığı sayılar katsayılardır. Bu katsayıları toplarsak yine 3 sonucuna ulaşırız. Aslında katsayıları düşünmek yerine basitçe 5 xten 2x çıktığında elimizde kaç x kalır diye düşünebiliriz. Dikkat etmemiz gereken başka bir nokta ise toplama ve çıkarmayı aynı değişkenlerle yapmak. Biraz önce yaptığımız gibi mesela. X'li ifadeleri birbirleriyle toplayıp çıkarabiliriz. Ama unutmayın, x'li ifadeleri y'li ifadelerle toplayamayız ya da çıkaramayız. Bunları karıştırmamalıyız. Y'li ifadelerle devam edelim. 7y ile 3y toplarsam 10y eder. 7y'nin katsayısı 7, 3y'nin katsayısı kat ise 3. Katsayıları da topladığım zaman 10 ediyor. Yine aynı sonuca ulaşmış oldum. Sırada z'li ifadeler var. 8z eksi z ne eder? 7z eder. Katsayıları düşünecek olursak eksi -z'nin katsayısı nedir diye sorarsak ne olur? Bu z'nin üzerinde 1 eklesem bir değişiklik olmaz, değil mi? Eksi z ile eksi 1 z arasında hiçbir fark yok. Öyleyse eksi z'nin kat sayısı eksi 1'dir diyebiliriz. Ve 8'de eksi 1'i toplarsam 7 eder. Ve son olarak elimizde 5 kaldı. Sonuç 3x artı 10y artı 7z artı 5'miş. Hepsi bu kadar.